Hepinize merhaba. Bildiğiniz gibi hayatımız Arapça YouTube kanalında Arapça eğitim dersleri, Arapça hikaye okumaları, fıkra okumaları, etkinlikleri düzenlemeyi düzenlemekteyiz. Bu etkinliklerden amacımız hem vaktimizi hoş bir şekilde değerlendirmek, hem de Arapça öğrenmek isteyen siz kardeşlerimize faydalı olabilmektir. Sizden ricamız biz her gün imkan nisvetinde, her gün bir ders olacak şekilde etkinliğimize devam ediyoruz. Sizden de isteğimiz bu etkinliğimize katılıp, takip edip ve Arapçanızı ilerletmeye çalışmak. Umuyorum takip ettiğiniz takdirde mutlaka verimli olacaktır, faydalı olacaktır. Bu derslerimizin amacı, sevgili öğrenciler, sevgili arkadaşlar sıfırdan alıp en ileri seviyeye götürmeye çalışmaktır. Bu sıfırdan maksadımız Arapça öğrenen öğrenciler içinde ayrıca hayatta Arapça konuşmak isteyen yani hayatın içinde, çarşını içinde, toplumda aslında yani normal ortaokul, lise, imam hatip ilahiyat öğrencisi olmayıp Arap dili ve edebiyatı öğrencisi olmayıp ev hanımı ve iş adamı ve ticaretle, sanayiyle ve herhangi hayatın bir kolunda meşgul olup da vaktini değerlendirip her lisan bir insan ilkesinden hareketle hayatına anlam katmaya çalışan siz kardeşlerimize çorbada bir tuzumuz olur katkı inancıyla bu etkinliğe devam etmekteyiz. sizden de ricamız destekleriniz, abone olmanız, Arkadaş, kardeş ve dost çevrenize duyurmanızdır. Bismillah diyerek bugünkü dersimize başlıyorum. İkra meyeli, geleni oku diyor. İkra oku, ma o şey ki yeli gelen. Sümme sonra üktübhü me'a kitabetil erkami. Sonra saylarıyla birlikte onu yaz Tabi biz burada yaz bir arkadaşlar ama sizden isteğimiz defterinize yazmak yazmanızdır. məl arkam il-barıdıti fihi bil-huruf. ki rakam olarak gelen sayıları harfle yazıyla yazmamızı istiyor. Mesela, kəm sin nuke kəm yaşın kaçtır. Sin Tabibül esnen. Bakın. Araplar kemsin nüke veya kem umruke diye sorarlar. Bakın kemsin nüke yaşın kaç? Kaç tane dişin var? abi Yani işte süt dişleri, ana dişleri, bilmem azı dişleri vesaire şeklinde şey var ya. İşte belli bir yaşta insanın dişleri tamamlanır. Kem sin nüke sinni Tis'a aşrate seneten. Sinni, benim yaşım. Tis'a aşrate seneten. Bakın bu da benim sevgili kedim. Bakın. Evet. Karakne okuduk arba aşrate safhaten min hezel kitabı. Karakne Erba'a aşrate safhaten min hezel kitabı. Bu kitaptan 14 sayfa okuduk. Evet. Fî hezel hafileti bu otobüste semâniye, a, semâniyete aşara rakiben. Bakın dikkat buyurun. Semâniyete aşara rakiben bak halfehum ve kalfehum ve kalfeı arkalarında bu ve bu kalfe arkalarına hamse aşr rakip etten buil ne varmış semeniyete aşağı on 8 erkek yolcu ve halfe arkalarında hamse aşrate rakip eden 15 bayan yolcu. Tabi sevgili arkadaşlar hanımlar beyler bu kitabımız Suudi Arabistan krallığında yayınlandığından dolayı hani Medine İslam Üniversitesi'nin yabancılar için Arapça öğretimi programları sunulduğu için orada Belediye otobüslerinde ya da otobüslerde neyse önde erkekler arkada hanımlar oturur. Genelde aslında tabii kız öğrencilerin otobüsleri de ayrıdır. O ayrıdır tabii yani kız otobüsler, kız erkek karışık değildir. Ona dikkat ediyorlar. Halfe arka, emame ön. Halfe, arka, emame, on ön, tehte, altında, fevka nedir? Üstünde. Heze fundukun sagirun. Bu küçük bir oteldir. Fundukun sagirun. Bu küçük oteldir. Fihi, içinde vardır. isne te aşere gurfeten fakat. İsne te aşere gurfeten fakat. 12 sadece 12 oda vardır fakat sadece arkadaşlar gurfeten oda Osman'ın lehü Osman'ın vardır ahade aşara ibnen on bir oğlu ve isneti aşara binten Hadi aşara ve isne aaşır Maşallah bereklah 11 erkek 12 kız çocuğu varmış Osman'ın Ana hafistu ben ezberledim Ss aşre sureten Sse aş Kim sureten hafiste ente Ana hafistu. ثلاثة عشرة سورة أنج سورة في هذا المستشفى بوه صاندة تسعة تا عشرة طبيبا في هذا المستشفى تسعة عشرة طبيبا وسبعة عشرة طبيبة وسبعة عشرة beten fi hezen müteş bu hastane de vardır pis ate aş ara 19 doktor ve se aşrade tabi ve 17 bayan doktor var Karane yaume Kara yaume bugün okuduk semâniyete aşirete kelimeten semâniye aşirete kelimeten cedîdeten bugün ne okumuşuz? 18 yeni kelime. Şimdi arkadaşlar bakın 11 ile 19 arası sayılarımız her iki kısmı birler ve 10'lar basama Feth üzere mebnidir. Yani e sesiyle okunur. Üçten itibaren, bakın, 13, 14, 15'e gelin. Müzekker içe, müzekker ise saydığımız, zikrettiğimiz sayılar var isimler. Birler basama Tli, onlar basama Tsiz gelir. Eğer MNS birler basama Tsiz, onlar basama Tli gelir. Fihaze Nedir Hezel kalem Hezel kalem. Bu kalem bir araba aşr rubiyetin. Bir aaşırı araba aşırtı rub rubiye Hint parası arkadaş. Bu kalem diyor 14 rubiyedir. Fihazel imareti bu apartmanda el imare apartman demek nedir? Sitte aşirete şakkatin Sitte aşirete şakkatin bu apartmanda 16 daire var. Fihazel fasli bu sınıfta vardır. Üşrune talib 20 kız öğrenin. Arkadaşlar 20'den sonra 100'e kadar 1000'e kadar neyse onar onar gittiğimizde yani 100'e kadar diyelim ne olur? okut sayıları diyoruz müzekker ve müennes için ortak kullanılır. Yani ışrune talibeten ışrune taliben selesune taliben selesune talibeten 40 qalaman 40 nazare. Deişmi. Şimdi burada diyor ki uktubul adade uktubul a'dad sayıları yaz min ahad ashra ila 20 11'den 20'ye kadar yaz ve'al kullan min ve her birisinin yap el kelimetil atiyeti gelen bu kelimeleri yap diyor. Nedir? Temyizan laha kendisi için, sayılar için temyiz yap. Size ayı öde mi? Vajib menzili yatlob minna l-kitab an nektub al-a'dada min al-hadiye'te 10 ila l-20 و necah'a min al-kelimat l-atiyeti temyizan laha. Şimdi, kitabun, kitap. Talibetün, bayan öğrenci. Dakiketün, dakika. Yağmun, gün. Seyyaratün, araba. Reculün, adam. Senetün, yıl. Karyetün, köy. Talibün, öğrenci. Erkek öğrenci, talibün, talibün. Bunları arkadaşlar 11'den 20'ye kadar yazacağız. Mesela, 11. aşere Isne 10. kitaben, Seete aşarak ki teben, arbatı aşarak kiben, hamste aşarak ki temen Siddete aşarak ki teben, sebahatı aşarak ki sayıyoruz yazıyorsun. Talibeten ihde aaşırtıtalilibeten, İsnete aşirete talibeten, Selese aşirete talibeten, Erba aşirete talibeten, Khamse aşirete talibeten, Sitte aşirete talibeten, Seb'e aşirete talibeten, Semaniyete aşirete talibeten, Tis'e aşirete talibeten, Işrune talibeten, yani 20 kız öğrenci diye ne yapıyoruz yazıyor. Şimdi, oku al mesale. On dörtüncü alıştırma thema imle al sonra boşluğu doldur. Fi yeli gerektiği şekilde geldiği yerde gerektiği şekilde ne yap? Doldur diyor. Örnekte olduğu gibi. Hamdun cüvanu, al tıllabu cüyâun. Bakın. Burada müfret ve cemi, mesela Meryem'u cev'a et talibatü ciyâ'un. Et talibatü Dersimizi isterseniz burada noktalayalım. Yarın aynı saatte burada kaldığımız yerden devam etmek üzere. Hepinize kolay gelsin diyorum. Esen kalın sevgili arkadaşlar.